Uzun zamandır beklediğim saldırı sonunda gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri Binance ve kurucusu CZ'nin üzerine gitmenin bir yolunu buldu. Açıkçası saldırı beklediğim yerden gelmedi. Ben Amerikan sermaye piyasası kurulunun CZ'nin üzerine yürüyeceğini düşünüyordum. Öyle olmadı. Neden öyle düşünüyordum? Çünkü uzun zamandır sermaye piyasası kurulu başkanı Gensler, Bitcoin haricindeki bütün kripto paraların birer menkul kıymet olduğunu ve SPK kurallarına tabi tutulmaları gerektiğini iddia ediyordu. Hatırlayın geçtiğimiz haftalarda Coinbase'nin Coinbase'in ve Kraken üzerine gittiler bu konularda ve dediler ki sizin bu stake ettiğiniz şeyler birer menkul kıymet. Bunu yapamazsınız. Bizim kanunlarımıza aykırı, bizim kurallarımıza uymalısınız. Fakat Binance saldırı oradan gelmedi. Binance saldırı MTA'yı yöneten komiteden geldi. Burası MTA'ların yani altın, platin, gümüş, buğday. Bütün bunların vadeli opsiyonlarını yönlendiren komite. Dava buradan açılıyor CZ'ye. Burada özellikle Litecoin ve Ethereum yatırımcıları çok mutlu edecek bir şey var. Çünkü diyorlar ki CZ Binance platformu üzerinde... Amerikan vatandaşlarının emtia ticareti yapmasına izin verdi. Hangi emtialar? Bitcoin, Litecoin ve Ethereum. Bitcoin'in emtia olduğunu zaten sermaye piyasası kurda söylüyordu. Orada bir yeni bir şey yok. Ama Ethereum tarafı biraz tartışmalıydı. Hatta gençler Ethereum'da bal gibi menkul kıymettir demişti daha evvel. Şimdi burası diyor ki hayır bu aslında bir emtiadır. Bu çerçevede bana kalırsa Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'in aslında değerlerini yükselmesi lazım. Ama tabii şu anda fat oranı yüksek. O yüzden onlarda da düşüş var galiba. Peki davanın konusu ne? İşte diyorlar ki CZ ve Binance izinsiz olarak Amerikan vatandaşlarına burada emtia ticareti, daha doğrusu vadele emtia ticareti yaptırıyor. Binance'ın böyle bir izni yok. Amerikan vatandaşları o platformu kullanamazlar. Nasıl aşıyor bunu? Müşterilerine, özellikle VIP müşterilerine, VPN kullanımı gibi bir takım böyle yan yollar önererek yapıyor. Ve bunu uzun zamandır yapıyorlar. Bu bizim yasalarımıza aykırı üzerlerine gideceğiz. Bu çerçevede hem Binance'e hem CZ'e davalar açıp Amerika'daki işlemlerini durdurmaya çalışacaklar. Tabii bu dava oldukça zor bir dava. Çünkü Binance olarak, o çok karmaşık bir şirket. Bir sürü küçük şirketten oluşuyor. Her biri başka adalarda. Her biri birbirine ortak. Regülasyon yapısı çok zor. Hatta zaten komisyon üyeleri demişler ki biz CZ'yi bulamıyoruz. Bizi muhatap bile almıyor. Kendisinden başka kimseye hesap vermiyor. Böyle bir yapı var. O yüzden Amerika'da burada yapmaya çalışacağız. Daha temelde kendi vatandaşlarını korkuyor olmak. Muhtemelen bir süre sonra CZ hakkında Interpol üzerinden bir takım aramalar vesaireler de çıkartabilirler. Yani bu iş hiç iyi gitmeyecek Binance için. Uzun zamandır bu konu Amerika zaten kararlıydı. Daha haber çeşitli yayınlarında da bundan bahsetmiştim. Sonunda olay gerçekleşiyor. Burada beni asıl şaşırtan konu Coinbase'in hisse senedinin çok düşüyor olması. Muhtemelen toparlar yakında. Neden? Çünkü en büyük rakibi olan Binance'in canına otukacaklar. Coinbase'e günde olacak. Coinbase'in üzerine davalar var ama onlar daha kolay yönetilebilen şeyler. Burada bayağı ceza suçlaması var. Çünkü kanuna aykırı uzun zamandır komple kurarak gizli gizli işler çevrildiği iddia ediliyor. Çok daha ağır bir dava. Bir de sonuçta unutmayın Coinbase Amerikalıların çocuğu. Binance ise Çinli bir arkadaşımızın. Bundan dolayı de bunun üzerine daha sertecekleri bence %100. Şimdi tabi Binance'da parası veya kriptosu olanlar endişe içinde. Hocam orada tutalım mı? Tutmayın. Ama zaten dün de orada tutmamamız gerekiyordu. Hiçbir yerde tutmamamız gerekiyordu. Bunları çoktan soğuk cüzdanlara çekmiş olmanız gerekiyordu. Eğer staking'de kilitli kripto'nuz varsa onu da yapmamanız gerekiyordu. Çünkü uzun zamandır Amerikan sermaye piyasası kurdu. Bu staking işinin üzerine çökeceğini zaten söyledi. Bazen kazancı değil de kendimizi korumayı biraz daha cümeliyiz. Şu anda bence kriptoda durmak istiyorsanız Bitcoin, Ethereum bir de Litecoin. Eğer gazete haber yanlış değil. Ise emki olarak kabul edilmişler, en güvenli yerler buralar diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki günler biraz daha dalgalı ve sert geçecek. Çok büyük bir sistem değişimi yaşanıyor dünyada. Amerika'nın buna direnmesi gayet normal. Yeni gelişmeler olursa mutlaka haberdar edeceğim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.